gezimizin şimdiki durağı Singapur. Değerli izleyenlerimiz akşam saatlerinde Singapur'a gelmiştik ve Singapur'da bir nehir turu atmıştık. Şimdi de gündüz gözüyle Singapur'u göreceğiz. Ancak 1994 yılında ilk kez buraya gelmiştik. Aradan tam 21 yıl geçmiş. Tarihler 12 Eylül 2015. Biz yine Singapur'dayız ve şu an 42. katta kaldığımız, 42. katta lobisi olan Westin Otel'in lobisinden bu görüntülere tespit ediyoruz. Birlikte devralem diyoruz, Singapur'a beraber gidiyoruz. Bizim doldurularak toprak kazanıldı. Singapur burası. Halice Victoria <gülüyor> Anlısı'na yapılmış Bugün, Singapur Senfona Orkestrası'nın bulunduğu alan ve daha sonra da ASV Medeniyetler Müzesi'ni görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden turist geliyor Singapur'a. Türkiye'den de çok sayıda, değil, az bir miktarda da turist geliyor. Özellikle Tayland üzerinden gidenler Singapur'a uğruyorlar veya Singapur üzerinden Tayland'a gidiyorlar. Asya ülkesinden hanımefendi kendilerine göre yoga veya ibadetlerini yapıyorlar. Millayan demek e, ya da Malayan de diyorlar buna Millayan. Yarı aslan yarı balır. Singapur'un simgesi olan e, bu heykele bu adı vermişler. Marine Sands Oteli'ni görüyorsunuz, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan 2561 odası ve üç tane kuleden oluşuyor bakın, ortada da havuzu var, en üstte ortada da sonsuzluk havuzu var, orada üzerine sonsuzluklaştığı söyleniyor. Ondan sonra beyaz bir bina, lotus çiçeği şeklinde olan binada Science and Art Museum yani bilim ve sanat müziği. Orada da çok güzel sergilenen oldu birimizde. Ondan sonra ee, dönme dolabı işte, 165 metre yüksekliğinde olan işte 28 kabinden oluşup her kabinede 28 kişinin sığabildiği ve bir dönüşün 32 dakika sürdüğü dönme dolabı görüyorsunuz. Kültür ve Sanat Merkezi e, Esplanada dedikleri 2002 yılında yapıldı bu. E, bir tane salon var 2000 kişilik, bir tanesi 1600 kişilik. Bütün kültürel, sanatsal e, faaliyetler burada yapılıyor. Kumar oynamak, oynatmak birçok ülkede yasak ama Singapur'da serbest. Üstelik Las Vegas Amerika'da kumarın merkezi olarak bilinir. Fakat şu anda yine Las Vegas firmaları dünyanın en büyük kumarhanelerini Singapur'da açmış. Binlerce odanın bulunduğu arkamızda otel dünyanın en büyük kumarhanesi. Yakın bir geçmişte açılan bu kumarhane nice ocaklar söndürüyor. Burası Singapur. Burası sömürünün, global ekonominin insanların nasıl sömürülerek yok edildiğinin en bariz örneği. Parası olanın güçlü olduğu bir bölge. Tarihlerini de kısmen anlatmaya çalışan ...Singapurlular aslında bir millet değil, birçok milletten oluşan... ...ama ticaretin çoğunu Çinlilerin elinde bulunduğu bir bölge. Singapur'dayız. Tarihe ot düşüp, zamana otellik yapmaya devam ediyoruz. Hmm. Turizm, bacasız sanayi. Ve ciddi anlamda bu ülke turizmden de gelir Ve dünyanın üç öbür ülkesinden turistler buralara geliyorlar. Evet, olmayan bir tarihini... Allayıp pullayıp satmaya çalışıyorsun Singapurlular. Ve biz olan bir tarihimizi maalesef Aa. yeteri kadar... Türkiye! Türkiye. <gülüyor> Türkiye. China? China. Türkiye. China. <gülüyor> Türkiye! Türkiye! China oh. Türkiye! Yeah, yeah, yeah, no, no. Türkiye! İstanbul! Hello. İstanbul! İstanbul! İstanbul! <gülüyor> Çinli Arkadaşlar. Singapur'dan insan manzaraları, dünyanın birçok ülkesinden turist buraya geliyor. Yaklaşık 4,5-5 milyon nüfusa sahip olan Singapur'a her yıl 15 milyona yakın turist geliyor. Konsolosluğun açıldı o zamanki e, arşivinde yazar. Ve da açılan ilk konsolos olduğunu söylüyorlar. Bu da Singapur-Türkiye ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu. 500 hektardır bir ada. Ve şu an Singapur'un bu meşhur adasına girdik. Ve birçok evet. ufaklı adaya sahip Singapur'un en önemlisi bu adı. Stresin olmadığı, huzurun, rahatın, mutluluğun olduğu adaya geldik. Hakikaten farklı bir ortam. Hemen Singapur'un yanı başında olmasına rağmen biraz da hava oldukça sakin. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Her film için, her belgesel için ayrı stüdyo kurdurma yerine tek bir stüdyoya masraf yapılsın. Ve o masrafla büyük filmler, önemli yapımlara imza atılsın. Ve... Kocaeli'nin Kandıra Kefken ilçesinde Kervan 2015 filminin çekimi için trilyonlarca lira harcanarak stüdyo kurulmuştu. Sadece 20 dakikalık bölümün çekimi için orada trilyonlar harcanmıştı. Sonra Giresun'a Sivas'a gidilmişti. Aynı stüdyolar oraya da kurulmuştu. İçim yandı, yetkililere çağrıda bulundum. Neden böyle yapıyorsunuz? O stüdyolar kalabilir, başka filmlere veya kültürel hizmetlere de o stüdyo görev yapabilir dedik. Yıkıldı, yok oldu. İsterseniz sizi Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, Singapur Odası'nda Universal filmlerinin çekildiği stüdyonun önünden bir Kandıra Kefken'e götürelim. Cebeci sahilinde Kervan 2015 filminin çekimi için kurulan... Sentosa Adası en çok turist alan adalardan birisi özellikle Singapur'da yılda 15 milyona yakın turistin geldiği burada her turist buraya uğruyor. Adayı adeta bir turizm merkezisi haline getirerek imitasyon, bir takım heykeller, figürler yapmak suretiyle turist çekiyorlar. Çok sayıda turistin gezdiği Singapur Sentosa Adasındayız. söz ederek içeri girmiştik ve bize Nazıl hoş geldin diyor. İyi, iyi, iyi. Müthiş bir resmi var. Birçok dünyaca ünlü isimlerle görüyoruz. Evet. Ve adım adım geziyoruz Sendoza Adası'na her şey yapay ama insanları mutlu etmeye çalışıyorlar. Buraya gelenleri mutlu etmek için elinden geleni yapmış. Biz de o görüntüleri çekerek tarihe bulmuşuyoruz. San Sendoza Adası. Na. Singapur paralarında fotoğrafı yer alan şahıs Singapur'u kuran, Singapur'u global ekonominin merkezi haline getiren Singapur Başbakanı. yalanmış müzede Singapur'un yetkilileri, yöneticileri bize adeta karşılıyor ve hoş geldin diyor. İşte bir başka yetkili. Çin'i ne yaptınız? Bu komünist dünyada milyonlarca insan öldü gitti. Sizleri mahvettiniz, perşah ettiniz, savaşlar çıkardınız. Komünist ideoloji, kapitalist ideoloji, Türkiye'yi, dünyayı mahvetti. Evet, çok sorumlusunuz Sayın Mao. Bilmiyorum, bir tarafta ne yapıyorsunuz? Evet, ile de söyleşi yaptık ama cevap vermiyorum Sayın Mao. Ee, Hindistan'ın Kanının Makam odasında ve makam koltuğuna oturdu. Söyleşi yapmak. Singapur'da ne olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Gerçekten Singapur tarihi önemli. Sadece bir, 100, 150 yıllık, 130 yıllık bir tarihe geçmiş olan Singapur, dünyanın en iyi ekonomik ülkesine gelmiş. Singapur Başbakanına onu bir soralım. Ne var ne yok Singapur'da arkadaş? Biraz bize Singapur'da ilgili bilgiler ver. Kaç şirket var? Dünyayı nasıl söylüyorsunuz? 650 milyar dolar ticaret hacmi. Kişi başına 53 bin dolar Müthiş bir hafta Biz 2000, 1994 yılında gelmiştik 27 bin dolarlık iş başına gelip, 21, 22 yıl sonra e, bu gelir 53 bin dolara çıkmış. Merak etme, iki katlamışsınız Cevap vermiyor. Biz Singapur'daki gezimizi adım adım sürdürüyoruz. Dünyayı işgal ettiğimiz, sevindim. Singapur'da 1819 yılında sömürdünüz. Üzerinden güneş batmayan bir imparatorluk kurdunuz ama birçok fakir, fukaran, özel İslam coğrafyasının yıkılık yok edilmesi adına. Hesap vereceksiniz. Bu dünyada hesap vermezseniz öbür taraftan mutlaka hesapları gerçekleşecek. Yurtlarıyla dünyayı titreten Muhammed Ali. İlk kez televizyonu Muhammed Ali Amerika'da yaptığı o Müslüman boksörün maçı var dendiğinde 70'li yıllarda siyah beyaz televizyonu onu izlemek için sabahları kadar komşular kapısında beklemiştik ve izlemiştik. Muhammed Ali'nin İslam medeniyetinin tanıtılmasında çok büyük emeği var. Şöyle kendisiyle bir boks yapalım. Sanki bu sanatçılar canlı, sanki hemen çıkıp Gerçekten enteresan bir yer Sampoz Adası. 7 milyon turist alan bir bölge. Dünyanın birçok ülkesinden insan geliyor. Aktiviteler, tek biletle birçok aktiviteye katılabiliyorsunuz. Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anlıyoruz ki ne kadar güzel bir ülkemiz var. Havasıyla, yaylasıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, yeşilliğiyle. Yaylası ovaları yeşilliği yayda, yayla, kışı kış, yazı yaz. İnanın bir, e, 12 ay hep böyle bir hava. %99,9 nem. Ekvatora sadece 35 kilometre mesafedeyiz. Singapur'dayız ama inanın sıcaktan, nemden tam bitik vaziyetteyiz. Bin adlı çocuklar gibi şendik, bin attı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerler. Bir yaz günü geçtik, Tuna'dan değil, Singapur'dan kafilelerle. Ne söylersiniz Türkiye'deki? Asiye'de. Tazeleder Türkiye'deki insanlar. Nezline göreceksiniz. Evet, evet adasının bir de akvaryumunu görelim. Bakalım ne var akvaryumda. Okyanus canlıları, balık türleri, çok akvaryuma gittik ama bu kez size Santos Adası'nın akvaryumunu gösterelim belgesel görüntüle. Akvaryumunun olan kapısı, çok tam bir türünün olduğu kapıdan içeri gidiyoruz şu anda. Gezimizi tamamladık. Enteresan balık türleri, deniz canlıları, birçok farklı türden canlının bulunduğu akvaryum. Yediden 70'e birçok ziyaretçi turist çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinden turist geliyor. Ve Singapur, Sandoza adasındaki Akvaryum'u sizler adına gezdik. görüntüler tespit ettik. Biz Sandoza'da bir başka noktaya giderken sizleri... Video çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bu kadar enteresan aktiviteler var ki Santos Adası'nda. mutlaka bir şeyler yapıp ciddi malada turistlerden karar alabiliyorlar. Bakın adlar, üşkülleri resimler, farklı ortamda etkinlikler. Onlar yorulmuyor kararlıklar. Biz gezerken ciddi anlılmıyoruz. Türkiye'de gitmişlerdi Ah, no mimari bir daha terfiyi vardır. İnsanların ilgilenilmesi ve şehirlerin insana uygun hale getirilmesi, medeniyet anlayabilmek için musikiye, mimariye bakmak gerekiyor. Ciddi anlamda bu dünyour bu sanestimizde insan kültürü, mimarisi, musiki, gelenek ve görenekleri hakikaten insanı elde İşte bir farklı uzak bir asya'nın evlerinden birisi ve hatıra fotoğrafları çekiyor. Şöyle döndüğümüzde de birçok aktivite burada yapılıyor ve Sandoz Adası'nda farklı figürler, farklı etkinlikler insana unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Sizleri Singapur Sandoz Adası'na katılıyoruz. park Parkı ile Sandoz Adası'ndayız. Bize buradan başlamıştık ve burada nokta koyuyoruz. İçeride tabi buraya bir gününüzü ayırmanız lazım. Ee, çok büyük ve geniş alanlar sahip ve pek çok atraksiyonların olduğu bir bölüm. Genelde e, gelen gruplara beş tane önemli atraksiyon var onu gösteriyoruz. Bunlardan birincisi e, New York'ta Fırtına adlı bir e, sahne. bu sayede gerçek nasıl bir fırtına oluşturulduğu, işte geminin kara nasıl vurduğu, işte nasıl fırtına da bazı yerde yangın çıktı bunu falan hepsini çok güzel gösteriyorlar. Ondan sonra Transformer bölümü var ki olmaz olmaz buranın en güzel aktivitesi. Gerçek yaşıyorsunuz o Transformer'i. Ondan sonra Mami dediğimiz işte Mısır'da olan. E, mumya'ların, e, Mısır'a gitmemişsiniz, orada onlarla da resim çektirebilirsiniz. E, Leolokostu'ya benzeyen bir e, alet ediyorsunuz, orada çok güzel. Ve ondan sonra da Waterland, yani su dünyası dedikleri, buranın en e, büyük canlı stüdyo, yani film çekilen canlı stüdyonun olduğu bir yer. Değerli izleyenlerimiz, burası Universal stüdyolarının Singapur-Santoza Adası'ndaki stüdyoları, geniş bir alan ve bu alan hem turizme açılmış vaziyette hem burada filmler çekiliyor ve Amerika'da merkezi olan üniversal stüdyolarının Singapur'daki merkezinde de stüdyolarında da çok tanınmış filmler çekiliyor. Türkiye'de de keşke buna benzer stüdyolar olsa. Singapur'da Santos Adası'nda insan manzaraları, Endonezya'dan dünyanın birçok ülkesinden insanlar var. Bunlardan Myanmarlı, Myanmar bizim gönül coğrafyamızda çok ayrı bir yeri var. Birinci Cihan Harbi'nde çok sayıda esirimiz Myanmar'a gitmişler ve Myanmar'da esir kamplarında, İngiliz esir kamplarında kalmıştır. Myanmar'dan. Kuala <Sessizlik> Lumpur? Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Where you come from? Turkey. Turkey. Oh. İstanbul. Oh, Türkiye. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte gerçek Singapur'da burada. Evet, iş yerinden çalışmadan dönen ağır işlerde çalışan Singapurlular ve tarihe not düşmüş olduk. Singapur'un gerçeğini de böyle göstermiş olduk. Evet. Zaman hızla geçti. Değerli izleyenlerimiz bir devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin devralen farkıyla belgesel görüntülerden Singapur'a götürdük. Singapur dünyanın ekonomi finans merkezi, dünyanın idare edildiği merkez, birçok global şirketin hatta şöyle diyebiliriz dünyayı sömüren, insanlığı sömüren şirketlerin ana merkezi Singapur, uzak Asya. Burası ekranlardan anlatılmaz. Önce ciddi anlamda objektif bir şekilde Singapur'un ne olduğu, nasıl kurulduğu, neler yaptığını çok iyi araştırarak Singapur'a gitmek gerek. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Singapur'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.